Peki hocam, çocuklarda en sık görülen korkular nelerdir? Siz bir genç ve çocuk psikiyatri olarak en çok hangi korkularla karşılaşıyorsunuz Tabii çocuklarda? Çocuklarda korku yaşa uygun ve olağandır. Yani korkmayan çocuk aslında anormaldir bize göre. Korkan çocuk normaldir. Çünkü gelişmekte olan bir yapı, gelişmekte olan bir bünye olduğu için çocuğun tanımadığı şeylerden, bilmediği şeylerden korkması ve ilk defa gördüğü şeylerden tedirgin olması doğaldır. Çocuklardaki ilk korku aslında ayrılık anksiyetesi, yani anneden ayrılma korkusu, yabancı korkusudur. Bu bir süre sonra farklı korkulara, yani karanlık korkusu, tek başına kalma korkusu, belli başlı uyaran ani ses, tepkiye benzer şeylerden korku şeklinde olabilir. Ama burada tabii korku yaşın ve gelişimin getirdiği bir süreçken bazen fazlaca arttığında yaşı ve gelişimi sınırlandıran bir unsur haline de gelir örneğin o kadar çok yabancılardan korkuyor ki çocuk dışarı çıkmak istemiyor. Arkadaşlarıyla konuşmak istemiyor. Annenin yanından hiç ayrılmıyor. Bu sefer ne oluyor? Sanki annenin bir çantası yapışık ikizi gibi oluyor. Okula gitmek istemiyor. Okul fobisi başlayabiliyor vesaire vesaire. Yani çocuk korkuyu normal doğal yaşaması gereken bir olayken tam tersi kendini sınırlandıran, kendisini engelleyen bir bariyer, bir engel haline getiriyor. Bu durumda da çocuğun kapasitesi bile sınırlı kalabiliyor. Yani kaygı, korku dolaylı bir sınırlayıcı etki haline geliyor. O yüzden korkunun, çocuklardaki korkunun derecesi çok önemli. Yani bir odadan öteki odaya gidemeyen, sürekli annenin yanından ayrılamayan, ufak bir tıkırtı olsa irkilen, sürekli huzursuz, ağlamaklı, endişeli, güvensiz, tedirgin, içe kıvanık bir kişi, bir çocuk kendi hayatında ciddi derecede stres sıkıntı yaşar. Günlük hayatı onun için... Çok olumsuzdur, çok sıkıntılıdır ve buna bağlı olarak da maalesef ve maalesef gelişimi aksar. Örnek, çocuk rahat olacak ki gitsin arkadaşlarıyla konuşsun. Rahat olacak ki sosyal girişimciliği, sosyal aktivitesi olsun. Veya rahat olsun ki herhangi bir inisiyatif alsın, verilen bir ödevi e, yapsın, e, e, bir görev verildiğinde kalemi alıp yazsın, çizsin vesaire. Ama bunu yapamazsa ne oluyor? Çocuk o girişimciliğin olmamasından dolayı, tedirginlikten dolayı maalesef Korkuyor ve korku da onun girişimciliğini azalttığı deneyimlerini kısıtlıyor. O yüzden anne babalar, uzmanlar korkuyu çocuklarda olağan görsün ama çok yaygın kısıtlayıcı, tekrarlayıcı korkular konusunda da dikkatli olsun.